Bugün 9 Haziran 2022 Perşembe Jüpiter günündeyiz terazi burcundaki ay sosyal ve insancıl enerjiler veriyor sabah erken saatlerde ay Koç burcundaki Jüpiter de karşıt açıda olacak sevme sevinme değer görme ihtiyaçlarımızın artmasıyla özel ve yakın ilişkilerimizden beklentilerimiz de öne çıkabilir kişisel zevkler rahat ve konfora yönelik eğilimlerimiz sabah saatlerinde belirleyici olabilir tembellik eğilimimiz de artabilir abartılı tavırlardan uzak durup dengede kalmaya çalışmalıyız Terazi burcundaki ay öğleden sonraki saatlerde Koç burcundaki Mars'la karşıt açıda olacak. yaratıcılığımız ve yeteneklerimizi ifade edebileceğimiz konulara yönelmek, kendimizi ifade etmemize dikkat çekmemize de imkan verebilir. Özgüvenli tavırlarımız özel ve sosyal ilişkilerde fırsatlar yaratabilir. Zaman zaman aşırı heyecanlı ve sabırsız hissedebiliriz. Bu durum kaza ve sakarlıklara yol açabilir. Öğle saatlerinden itibaren tepkilerimizi ve dürtülerimizi kontrol edip sakin kalmakta fayda var. Akşam saatlerinde ruh halimiz daha dengeli olabilir. Özel ve yakın ilişkilerimizden de destek alabilir, keyifli paylaşımlar yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.